Tablo biçimlendirme nedir, nasıl uygulanır? Tablo biçimlendirme bir diğer adıyla koşulu biçimlendirme özelliği ile ilgili liste sayfalarında belirlediğimiz alanların renkleriyle vurgulanmasıdır. Uygulamasına baktığımızda Diyana sayfası üzerinde arama kutusuna gelerek tablo yazarız. Tablo biçimlendirme listesi sayfasını aynı zamanda biçimlendirme yapmak istediğimiz liste sayfasında kolon başlıklarının kenarında bulunan seçenekler alanından tablo biçimlendirme ekranına gelmemiz de mümkündür. İki ekran arasındaki fark liste ekranlarında oluşturduğumuz tablo kaydında ekran kodunun otomatik olarak gelmesidir. Stok malzeme listesi için bir tablo biçimlendirme kaydı oluşturalım. Kayıt listesini yeni bir sayfada açalım. Stok malzeme listesi kayıtları arasında türünün ham madde olan satırları bize farklı renklerle gösterilmesini sağlayalım. Bunun için genel bilgiler alanında bu biçimlendirme bir kod verebiliriz açıklamasına stok türü yazalım. Firma olarak çalıştığımız firmayı seçelim. Kullanıcılardan kendi kullanıcımızı seçelim. Kriterleri ise biçimlendirme yapmak istediğimiz kolonu seçelim. Bizim biçimlendirme yapmak istediğimiz kolon, türü, kriterimiz, eşit, değerimiz ise ham madde. Biçimlendirme seçeneklerinden bu biçimlendirmeyi satıra uygulamasına, yazı renginin beyaz olmasına, arka plan renginin ise pembe olmasına sağlayalım. İlgili liste sayfamızı yenilediğimizde, Stok türünün ham madde olan satırların renkli olarak geldiğini görmekteyiz. Bir de kolona olarak bir biçimlendirme yapacak olursak bunu fiili stokunun 5'den fazla olanları getirmesini sağlayalım. Firma olarak yine çalıştığımız firmayı seçelim. Kullanıcılardan kendi kullanıcımızı seçelim. Kriterlere kolon olarak fiili stok, kriter olarak büyük değer olarak 5 yazalım. Biçimlendirme seçeneklerinden bunun seçili kolonlar için yapılmasını ve ilgili kolonunda fiili stok olduğunu belirtelim. Biçimlendirme seçeneklerinden yazı renginin pembe ile arka plan renginin ise yeşille gelmesini sağlayalım. Kaydımızı kaydettiğimizde ilgili liste ekranında sayfayı yenilediğimizde Stok kayıtları arasında filiz ton 5'den büyük olan alanların renkli ile geldiğini görmekteyiz.